Çıkarma yapmamız, cevabı sadeleştirmemiz ve tam sayılı kesir olarak yazmamız isteniyor. Çok güzel. Burada iki tam sayılı kesir var ve tam sayılı kesirlerde toplama gibi işlemi iki şekilde yapabiliriz. Bunları bileşik kesir haline çevirip çıkarma işlemini yapabiliriz veya tam sayı kısmını ayrı, kesir kısmını ayrı çıkarabiliriz. tam 5 bölü 8'in 5 artı 5 bölü 8 ile aynı şey olduğunu hatırlayalım. Bunlar aynı. 2 tam 1 bölü 5'e çıkarıyoruz. 2 tam 1 bölü 5, o da 2 artı 1 bölü 5 ile aynı şey. Çıkarma yaparken 2'yi ve 1 bölü 5'e çıkarıyoruz. Dağılma özelliği ikisini çıkarıyoruz. 5 artı 5 bölü 8. Sonra eksi işaretini dağıtıyoruz. Eksi 2, eksi 1 bölü 5. Şimdi terimlerin sırasını değiştirelim. Turuncu ile yazıyorum. 5 eksi 2, bunlar tam sayı kısmı. Artı 5 bölü 8 eksi 1 bölü 5. 5 eksi 2 bu, bu kolay, burası kolay. Peki 5 bölü 8 eksi 1 bölü 5 nedir? İşlemi burada yapalım. 5 bölü 8 eksi 1 bölü 5. Kesirleri topladığınızda yaptığınız gibi, kesirleri toplarken yaptığınız gibi ortak paydayı bulmamız gerekiyor. 8 ve 5 aynı payda olmadığı için, bu iki sayının en küçük ortak katını bulmamız gerekiyor. 8'e asal çarpanlarını ayırırsak, 2 ve 4 buluruz. 4 de eşittir 2 çarpı 2. Yani 8 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2. Asal çarpanlarını böyle ayırdık. 5 aynı kalır çünkü asaldır. Buna göre 8 ve 5'in en küçük ortak katında 1 tane 5 ve 3 tane 2 olacak. Veya başka bir deyişle 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diyebiliriz. Bu da 5 çarpı 8 demek. Aslında bu arkadaşların birden başka ortak çarpanı yok. En küçük ortak kat da 8 çarpı 5 olacak. Yani en küçük ortak kat o zaman 40 olacak. Şimdi 8'den 40'a gitmek, ulaşmak için 5 ile çarpmak gerekiyor. O zaman aynı şeyi paya da yapacağız değil mi? 8'i 5 ile çarparsak o zaman 5'i de 5 ile çarpacağız ve 25 bulacağız. Hem payı hem de paydayı 5 ile çarpıyoruz. 5'ten 40'a ulaşmak için 8 ile çarpmamız gerekir. Payı da aynı şekilde çarpmamız lazım. Yani 1 çarpı 8 eşittir 8. 25 bölü 40 eksi 8 bölü 40, payda 40 olacak. 25 eksi 8 eşittir 17, 5 bölü 8 eksi 1 bölü 5, yani 25 bölü 40 eksi 8 bölü 40 eşittir 17 bölü 40'mış. 17 asal bir sayı olduğu için 40 ile ortak çarpanı olmayacak. 40 17'ye bölünmediği için bunu daha fazla sadeleştiremeyiz. Böylece tam sayı kısmı 3, kesir kısmı da 17 bölü 40 olarak buluruz. Cevabı bulduk. Bunu ayırıp çıkarma işleminde yapabilirdik. Çünkü çıkardığımız kesir öteki kesirden daha küçüktü. Büyük olsaydı işlem biraz daha karışık olacaktı. Belki negatif bir cevap elde ederdik. Belki başka işlemler yapmamız gerekebilirdi. O nedenle bazen iki sayıyı da bileşik kesir haline çevirmek işlemi kolaylaştırır. Ama bu soru bu şekilde de çözüldü.